Arkadaşlar selamlar. Ben Sevmeli Hoca Sevmeli Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bugün temel kavramların testini bu videoda sizlerle beraber çözeceğiz. Kampımızın ilk günü, ilk konu anlatımımızın ilk testi arkadaşlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım sorulardan keyif alabiliyorsunuz. Evet, hazırsanız geçelim ilk testimizin ilk sorusuna. Evet arkadaşlar ilk soruda demiş ki bize. 5 eksi 3 eksi 2 3 çarpı 3 eksi 1 artı 2 5 işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor Öncelikle sevgili arkadaşlarım biz işlemlerimizi nereden yapmaya başlıyorduk önce parantez işleri Burada en büyük parantezimiz burası bakın ve bu parantezin içerisinde de yine işlem önceliği olarak yine bir parantez daha var Bakın burada köşeli parantez gösterilmiş bu Demek ki önce köşeli parantezi yapacağız ama köşeli parantezin içinde de yuvarlak parantezler var Şimdi 2'den 3'ü çıkardınız ne geldi eksi 1 burada ne var çarpı 3 daha sonrasında eksi koydum buradaki parantezin içinde halledelim 1'e 2 eklediniz 3 3'ten 5'i çıkardınız eksi 2 Daha sonrasında eksi 1 ile 3'ü çarptınız eksi 3 eksi, eksi 2 daha ne yapar artı 2 yapar ve eksi 3 ile artı 2'nin toplamı da bize eksi 1'i vereceğinden işte sevgili gençler bakın şuradaki parantezimizin içi şurası sevgili arkadaşlarım 1'i verdi bize Peki burada ne var bakın 3'e Arada ne vardı? Eksi, eksi bir. 3 eksi, eksi bir. Bu eksiler gider ve artı yapacaktır. 3 ile 1'i topladığınız 4 ve dışarıda ne var? Bir 5 var. Hemen onun arkasına da eksi geliyor. 5'ten 4'ü çıkarırsanız cevabın 1 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Cevap bursaydı. Devam ediyorum. ikinci sorumla. İkinci soru için şöyle biraz ekrana da yaklaşalım. Demiş ki bize b eksi a eşittir c olduğuna göre a artı b artı c toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar bizim elimizde b eksi a'nın c'ye eşit olduğu bilgisi var. Böylelikle ben b'yi yalnız bırakırsam yani eksi a'yı diğer tarafa atarsam a artı c gibi bir sonuç bulurum. Ve arkadaşlar bizden istenen şey neydi? a artı b artı c. Şimdi dikkat ediyorsunuz toplama işleminin değişme özelliğini kullanarak da ben burada a ile c'yi yan yana getirdim b'yi bir sonraki aşamaya aldım. Burada A artı C'nin biz B olması gerektiğini görmüştük. Demek ki ben A artı C gördüğüm yeri artık B yazabilirim. Bir de bunun yanında bir tane daha B vardı. B ile B'yi toplarsanız to toplamda 2B yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır diyebiliriz. İkinci sorumuz yine Bursa'ydı. Devam ediyorum üçüncü soruyla. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sayıların ne olduğunun hiçbir önemi yok. O sayıların tek mi çift mi olduğunun önemi var. 2021 nasıl bir sayı? Tek sayı. Şimdi A şıkkı için düşünüyoruz. Tek sayının karesine 5 eklemiş. Yani tek eklemiş. Tekin karesi tektir. Ben tekin üzerine tek eklersem sonuç çift olur. Bize tek sorulmuştu. Dolayısıyla Adana seçeneği gitti. 2022 çift bir sayıdı B şıkkı için. Çiftin küpü. Biz buna ne ekliyoruz? 8'i yani yine bir çift ekliyoruz. Çiftin küpü çifttir. Ben bu çiftin üzerine çift eklersem sonuç yine çift olacaktır. Bize tek sorulmuştu. Bursa da gitti. 2023 tek bir sayıdır C şıkkı için. Tek sayının karesini tek eklemişiz. Tek sayının karesi yine tek yapar. Tekin üzerine tek sayı eklersem bu sayı yine çift yapar. Dolayısıyla de değilmiş bizim aradığımız cevap. 2024 bir çift sayıdır. Çiftin dördüncü kuvvetine 9 nasıl bir sayı? Tek sayı. Tek sayı ekleyeceğim. Çiftin dördüncü kuvveti çifttir. Ben çiftin üzerine tek eklersem sonuç tek olacaktır. Yani aradığımız cevap Denizli seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Edirne'ye de bakalım. 2025 tek sayıdır. Tek sayının karesine 33 yani tek sayı eklemiş. Tekin karesi tektir. Teke tek eklersek de sonuç yine çift olur. Dolayısıyla aradığımız sonuç Edirne'de değilmiş. Cevabımız neymiş? Denizli seçeneğiymiş. Devam ediyorum. Dördüncü soruyla. Ardışık dört tane tek sayının toplamı A'dır demiş. Buna göre bu sayıların en büyüğünün A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor gençler. Şimdi şöyle diyeceğiz. Ardışık 4 tane sayımız var bizim. Ardışık 4 tane sayı. Ben bu ardışık sayılardan bir tanesini x 1 diyeyim. Bir sonraki ne olur? Bundan bir büyüğü tek sayı ya. x 1 olur. Neden? Çünkü ardışık sayılardan biri diğerinden daima 2 fazladır arkadaşlarım. O zaman bunu 2 daha azaltırsam mesela bu x 3 olacaktır. Ve sevgili gençler bunu x 1'e 2 daha eklersem x 3 olacaktır. Bakın 4 tane ardışık tek tam sayı oluşturduk x eksi 3 tekse x eksi 1 de tektir Neden? 2 fazlası 2 fazlası x artı 1 de tektir 2 fazlası x artı 3 de tektir Ve sevgili gençler işte bunların toplamı neymiş? A'ymış arkadaşlar Eşittir A dedik Tamam. Bunları bir toplayalım Bak burada eksi 3 var burada artı 3 var Bunlar birbirini götürdüler 1 var artı 1 var. Bunlar da birbirini götürdü ve elimizde bizim sadece ama sadece 4 tane x kaldı. Ve 4 tane x neye eşitmiş? A'ya. O zaman x neye eşittir gençler? Tabii ki a bölü 4 e eşittir. Şimdi x a bölü 4 ise eğer bu sayıların en büyüğü demişti ya. Bu sayıların en büyüğü hangisi? Şuradaki x artı 3'tü. Doğru mu? Hadi şunları silelim de görünsün bari. x artı 3 soruluyor bize. E ben x'in a bölü 4 olduğunu bulmuştum. Demek ki x artı 3 ne olacak o zaman? a bölü 4'ten 3 fazla olacak arkadaşlarım. Yani cevabımız A bölü 4 artı 3 olacak. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiş bizlere. Devam ediyoruz gençler. 5 sorumuzda. A, B ve C farklı rakamlar olmak üzere. Bakın farklı rakamlar olacak. A2, C9 ve C6, 6, B 4 basamaklı ve A7, 8 de 3 basamaklı sayılardır. Bundan bunu çıkarmış ve sonuç olarak da bunu bulmuş. Yukarıdaki çıkarma işlemine göre A artı B artı C toplamı soruluyor bize. Bir kere zaten B'yi hemen bulursunuz. Nasıl bulacağız? En sağdan başladığınız çıkarma işlemini 9'dan 8'i çıkardınız kaç kaldı? 1. Demek ki B'nin artık 1 olduğu bir gerçek. Bu cepte. Tamam. Devam edelim. C'den 7 çıkınca 6 kalıyormuş. Şimdi bir kere bir kere. Hiçbir rakamdan 7 çıktığı zaman 6 kalamaz arkadaşlar. Niye? Çünkü sevgili arkadaşlarım 7 ile 6'yı toplarsanız C 13 olacaktır. Bakın arkadaşlar o halde şunu söyleyeceğim. C'nin 13 olması gerekiyor yani ya 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır çünkü. C'de bir rakam olduğuna göre 13 olamaz aslında. Yandan aldığı onlukla beraber 13 olmuş. Yandan 10 alınca kendisi 13 olduysa C %100 3'dür sevgili arkadaşlar. C 3'miş ki yandan onlu kalınca 13 olmuş. Ve biz buradan onlu kalındığını biliyoruz ya artık burası nedir? 1'dir bakın şu kısım 1'dir. 1'den A çıkınca 6 kalmaz. Ne yapar arkadaşlar? 11'den A çıkınca 6 kalabilir. Ki 11'den ne çıkarsa 6 kalır. Tabii ki 5 çıkarsa. Demek ki sevgili gençler A sayısı 5'miş. E hocam burası 5'ti nasıl aşağı inince 4 oluyor? Çünkü biz buradan bir tane 10'lu kalmıştık. Demek ki sevgili gençler B1, C3 ve A5'miş. Yazıyorum. Bu 5, bu 1, bu da 3. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Bunları toplarsanız doğru cevabın C'ye seçeneği olması gerektiğini görebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 6. soruyla. Demiş ki bize. X, Y, Z doğal sayıları için X artı Y'nin tek sayı olduğu dile getirilmiş. Z kare de çift sayıymış. Şimdi X, Y, Z'nin doğal sayı olduğunu biliyoruz ya. O halde Z kare çiftse doğal sayı olduğu için Z, Z'ye de çift diyebiliriz. Hani böyle bir not aldırmıştım ya ben size bir önceki sayfalarda. Z kare çifte Z'ye kesinlikle çift diyemeyiz diye doğal sayı olduğunu verdiğine göre Z'ye ben çift diyebilirim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bir kere x artı y x artı y tek ise arkadaşlarım x tekse y çifttir veyahut x çiftse y tektir. Tektir. Yani ikisi birbirinden farklı olacak. Biri tekse biri çift biri çiftse biri tek. Ve z'nin de kesinlikle ama kesinlikle çift olduğunu biliyoruz artık. Şimdi bize z tek sayıdır demiş. Bir kere bu baştan koktu. Niye? Z'nin ben adım kadar eminim ki çift olduğunu biliyorum. Bize kesinlikle doğrudur diye sorulmuştu. X'de z'nin toplamı tektir demiş. Ben z'nin çift olduğunu biliyorum ama x'in tek mi çift mi olduğunu bilmiyorum. İkisi de olabiliyor. Dolayısıyla Bursa'da gitti. Z'nin çift olduğunu biliyorum ama y'nin tek veya çift olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla C'han da gider. X çarpı y çarpı z tektir demiş. Hayır efendim. Burada z çiftse ve çarpımın içerisinde bir çift sayı varsa sonuç çift olması gerekiyor. Bu da gitti. Z çiftti ve bir çarpımın içerisinde yer alıyor. X'de y ne olursa olsun z çift olduğu için bu çarpımın sonucu çifttir. Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Ve bir sonraki sayfamızdayız. Devam ediyoruz. Rasyonel sayılar kümesini kapsayabilecek olan evrensel küme aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi rasyonel sayılar nasıl göstermiştik sevgili gençler? Bir tane şöyle büyük küme açmıştık. Bunu ortadan ikiye bölmüştük. Bunun sağ tarafına irrasyonel sayılar demiştik. Bunun sol tarafına rasyonel sayılar demiştik. Ve rasyonel sayıların içerisinde neler vardı arkadaşlarım? Hemen gösterelim. Tam sayılar vardı. Bunun içinde doğal sayılar vardı. Hemen gösteriyoruz. Z yazdık ve buraya da doğal sayılar dedik. N yazdık. Şimdi reel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar kümesini kapsayabilir bu çünkü bu kümenin tamamının ismi reel sayılardı. Bakın e, reel sayılar rasyonel sayıları kapsıyor. Karmaşık sayılar kümesi denmiş. Karmaşık sayılar kümesi sanılanın aksine sevgili gençler hani reel sayılar tüm sayı kümelerini kapsayan kümeydi demiştik ya. İleride bunu göreceğiz. Karmaşık sayılar tamamını kapsar. Reel sayıların da üstündedir ki karmaşık sayıları da ileride C ile göstereceğiz. Demek ki C de Q'yu kapsıyor. Rasyonel sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesini kapsar mı? Her küme kendinin alt kümesidir diye bir kavram duymuşsundur iddia ki. Dolayısıyla rasyonel sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesini kapsar. Ama irrasyonel sayılar kümesi bu tarafken rasyonel sayılar kümesi bu tarafta biri diğerini kapsayamaz arkadaşlarım. Dolayısıyla hangisi olamaz diye sorulmuştu. Cevabımız D seçeneği olacaktı gençler. Ve devam ediyorum 8. sorumla. A, B, C, D birer pozitif tam sayı olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Şimdi buradaki algoritmayı çözmemiz lazım. Bakın şu şekilde olanlara karo diyelim. Şu şekilde olanlara da kare diyelim. Tamam? İkisi de karonun içindeyken bunlar toplanıyormuş ve karenin içerisine yazılıyormuş. İkisi de karenin içerisindeyken çarpılıp karonun içerisine yazılıyormuş. Bakın bunların ikisi içinde karoların içerisinde. Demek ki buradaki C neymiş arkadaşlar? Aslında bakarsanız A artı B'nin ta kendisiymiş. Şöyle yazalım şuraya. A artı B'ymiş. Şu kısmı silelim. Peki. Ben buna bir de D'yi eklediğim takdirde burası 6 geliyormuş. Ve sevgili arkadaşlar A artı B ile D'nin çarpılması gerekiyor. İkisi de karenin içerisinde olduğu için. O halde ben bunu şu kısma sizler için göstermek istiyorum. Şöyle yazalım A artı B ile D çarpıldığı takdirde bize 6'yı veriyormuş. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. A, B, C, D'nin de ne olduğu söylenmişti bize pozitif tam sayı olduğu söylenmişti sevgili gençler. Peki şimdi A artı B ile D çarpıldığı zaman 6 sonucunu verecekse burası 1. Burası 6 olabilir, burası 2 iken burası 3 olabilir, burası 3 iken burası 2, burası 6 iken burası 1 olabilir. Başka da bir şey olamaz. Peki burada D bunları alabiliyor, hepsi pozitif tam sayı, eyvallah. Yalnız A artı B için bazı durumlar söz konusu. A artı B 1 olabilir mi? A artı B 1 olamaz çünkü ikisi de bunların pozitif tam sayıysa pozitif tam sayıların toplamları 1 olamaz arkadaşlar. İki birbirinden farklı. Veya ikisi de aynı olan bir pozitif iki tane pozitif tam sayının toplamı 1 olamaz. Çünkü biri birken biri 0 olmak zorunda ki Diğeri ancak 1 olsun. Ama 0 pozitif değil. Dolayısıyla bu gitti. A artı B başka ne olabilirmiş? 2. İki. Bakın ikisi de 1 olabiliyor. Yani A'nın alabileceği değerlerden bir tanesinin 1 olduğu cepte artık. A artı B... Eşittir 3 derseniz şuradaki gibi. Bu 1 iken bu 2, bu 2 iken bu 1 olur. Yani a'nın alabileceği bir diğer değer 2'yi bulduk. Ve en sonunda a artı b eşittir 6 derseniz. Bakın 1 artı 5 olabilir, 2 artı 3 olabilir, 3 artı 2 olabilir, 4 artı 1. Bakalım 4 artı 2'yi unuttuk değil mi biz burada? 2 artı 4 şurası gençler. Orayı düzeltelim. 2 artı 4, 3 artı 3, 4 artı 2, 5 artı 1. 6 artı 0'ı yazmıyorum anlayabileceği diğer değerlerde 3, 4 ve 5 bulduk yani 1'i alabiliyor, 2'yi alabiliyor 3'ü 4'ü 5'i alabiliyor anlayabileceği kaç farklı değer varmış sevgili arkadaşlarım C şıkkındaki 5 kadar doğru cevabımız ne olacakmış 5 olacakmış Ceyhan olacakmış sevgili gençler ve devam ediyorum sağ üst taraftaki 9. sorumla 9. soru içinde sevgili gençler şu kısmı silelim ve sadece 9. soruya odaklanalım Bakın yukarıdaki şekilde ABCD doğal sayılarının çarpımından oluşan bir tablo verilmiş. Tabloda verilenlere göre X ile Y'nin çarpımının sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın burada A ile C'nin çarpımı var. A ile C'nin çarpımı X'miş arkadaşlar. Daha sonrasında A ile B'nin çarpımı mevcut. A ile B'nin çarpımı 12'ymiş B ile C'nin çarpımı 15'miş. Ve sevgili gençler son olarak... C ile D'nin çarpımı. D, D kere de kaçmış? 30'muş. Şimdi <gülüyor> bir de Y vardı. O da A ile D'nin çarpımı. Şöyle gösterelim. Pekala. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben şundan bir tane daha almak istiyorum. Neden bir tane daha almam gerektiğini birazdan göreceksiniz. Burada arkadaşlar. A kere B. Bakın B'ler burada ortak olduğunu görüyorsunuz değil mi? İki tane B var burada. B'ler ortak olduğuna göre 12 ile 15... Bunların ortak bölimi nedir? 3'tür. Ve aralarında da 3 fark var. O halde ben B'yi 3 seçeceğim. Tamam. B3 olursa A4 olur. B3 olursa C5 olur. C5 olursa da D6 olacaktır. Ya da sen B'yi 1 de seçebilirsin. A12 olacaktır. Bu 1 ise burası 15'tir. Burası 15 ise burası da 2'dir diyebiliriz. Başka bir ihtimal söz konusu değil. Ve bizden istenen X kere Y'ydi. Peki X neydi? A ile C'nin çarpımı. Yani a ile c'nin çarpımı yani 4 kere 5'ten 20 ve sevgili gençler ve sevgili gençler bakın şu 20 üzgünüm şurayı silelim x'imiz 20 geldi bir de y'yi bulacağız y'de a, a kere d idi yani 4 kere 6 24 şimdi 20 çarpı 24 ne yapar arkadaşlarım 2 kere 24 48 olduğuna göre bir sıfır ekleyeceğiz 480 kişiklerde de var var olduğuna göre cevap edilme yüksek ihtimalle diğerinde de A kere C xti yani şununla şunu çarpacağız 12 kere 15 180 yapar Y de sevgili arkadaşlarım A kere D idi yani 12 kere 2 den 24 yani yine 24 gelecek peki 180 kere 24 180 kere 24 cevabı şıklarımızda olmadığı için demek ki sevgili gençler doğru cevabımız bizim ne olacak 480 olacakmış yani burada ee, x çarpıya işleminin sonucu kaçtır deyip şunun olmadığını gördük ya demek ki burada garanti olarak a4'müş b3'müş c'de 5'miş d'de 6'ymış sevgili gençler ve 10. sorumuz 10. soru son sorumuz ve bir diğer videomuzda en büyük en küçük problemlerine geçeceğiz arkadaşlar şu işleme bakalım yukarıda verilen ifadedeki işlemlerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse sonuç doğru olur diye sorulmuş bize şimdi öncelikle Sayılarımız bizim bunlar 5, 4, 3, 48, 2 ve 1 İşlemin doğru çıkmasını istiyoruz biz İşlem doğru çıkacaksa Sevgili arkadaşlarım Öncelikle şunu yapabiliriz Bakın 5 eksi 4 normal şartlar altında ne yapıyor 1 artı 3 Burası ne yaptı 4 Eşittir 48'i 2'ye böldüm 24 Çarpı bir de birimiz var 24 Yani 4 eşittir 24 geliyor Demek ki Sorunun da bize dediği gibi herhangi iki işlemi yerini değiştirdiğimiz zaman sonuç doğru çıkıyormuş. Peki sonucun doğru çıkması için hangi işlemleri e, yer değiştirmemiz gerekiyor? Buna bakalım. Adana seçeneğinde bakın eksiyle çarpı yer değiştir demiş. Yani 5 çarpı 4 artı 3 eşittir. Şimdi bu eksiyi de bu çarpının yerine yazacağım. 48 bölü 2 eksi 1. 5 kere 4. 23 ekledim. 23 48'i 2'ye bölün 24, 1 çıkarın 23. 23 eşittir 23 geldiğine göre diğer cevapları aramamıza gerek yok. Cevabımız Adana seçeneği olacaktı. Evet, temel kavramlar kısmı ile alakalı gerçekten hoş test hoş bir test çözdük arkadaşlarım. 10 tane soru vardı testimizde. Bu testi de çözdüyseniz artık en büyük en küçük problemlerinden devam edebilirsiniz sevgili gençlerim. Yarınki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.